Bir üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Eğer bu açıya A dersek, bu açıya da B dersek ve bu açıya da C dersek, A artı B artı C'nin 180 derece olduğunu biliyoruz. Peki, 3'ten fazla kenara olan çokgenlerde durum nedir? Mesela bir kenarlı çokgeni deneyelim. Muhtemelen bütün dörtgenlerde durum aynıdır. İlla ki kenarları paralel veya dik açılı olmaları falan da gerekmez. Neyse, bu biraz paralel oldu ama evet, o zaman şöyle çizelim. Bir üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu zaten biliyoruz. Belki de bunu iki üçgene bölebiliriz. Tam olarak buradaki noktadan mesela şöyle bir çizgi çizersek, o zaman bu açıya A dersek, buna B, buna da C dersek, ne demiştik? A, artı b artı c'nin 180 derece olduğunu biliyoruz. Sonra buraya x, buraya y, buraya da z diyelim. Bunlar da bu açıların ölçüleri olsun. evet. x artı y artı z'nin de yine 180 derece olduğunu biliyoruz. Sonuç olarak, eğer tüm iç açıların toplamını istiyorsak, b artı z, ki bunlar tüm poligonun iç açıları, Artı bu açı, ki bu da a artı x demektir. a artı x, dörtgen için bu açının tümü. Artı tüm bu açı, yani c artı y. Peki, a artı b artı c 180 dereceydi. z artı x artı y de 180 dereceydi. Ne etti? 360 derece. Evet, sanırım ana fikri kavradınız. Çokgenin içine kaç tane üçgen sığdırabileceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Ve sonra da bunu 180 ile çarpıyoruz. Şimdi düzensiz bir çokgen çizelim, evet. 1, 2, 3, 4, 5, evet biraz eve benzedi ama neyse. Bir kez daha söylüyorum, üçgenlerimizi bu beşgenin içine çizebiliriz, sığdırabiliriz. Şöyle bir üçgen mesela. Bu da başka bir üçgen. Evet, böylece bu beşgeni tamamen kaplayan, üst üste binmemiş üç tane üçgen çizmiş olduk. Ve biliyoruz ki, her biri 180 derece. Eğer açılarını toplarsak, ya ayrıca biliyoruz ki, ayrıca biliyoruz ki tüm bu iç açıların toplamı çokgenin tüm açılarının toplamına eşittir. Bu açı çokgenin iç açılarından biri. Bu da öyle. Bunun ve bunun toplamını alırsanız, tüm çokgenin iç açılarını bulmuş olursunuz. Bununla bunu ve bunu toplarsanız da aynı şekilde. Yani, çokgenin tüm iç açılarının toplamını almak isterseniz, bu durumda 1, 2, 3 tane üçgenimiz var. Evet, 3 kere 180 ne eder? 300 artı 240, 540 derece edermiş, evet. Biraz daha genelleştirirsek şimdi dörtgenle kullandığımız ilk iki üçgene geri dönelim. Bu dörtgende tüm kenarları kullanmıştık. Bu beşgende de beş kenarın dördünü kullandık. 1 2 3 4. Yani dört kenar size 2 üçgen veriyor. Buna göre çok gene her kenar eklendiğinde yeni bir üçgen çıkartabiliyoruz. Evet, bunu bir altıgenle deneyelim mesela. Bakalım bundan kaç tane üçgen çıkarabileceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane kenar. Evet, altı kenar. Bu iki kenardan bir üçgen çıkardım. Evet, altıgenin iki kenarından, bu iki kenardan da başka bir üçgen çıkardım. Ve görünüşe göre, kalan her iki kenardan da birer üçgen daha çıkardım. Yani bundan bir tane, bundan bir tane, evet, diyelim ki S, S, S, S tane kenarımız var. S kenarlı çokgen dörtgen, beşgen ve altıgeni zaten gördük. Yani, s'nin dörtten fazla kenara olduğunu varsayıyoruz. Bakalım, bu çokgeni kaplayacak ve üst üste binmeyen kaç tane üçgen çıkacak? İçine kaç tane üçgen sığdırabileceğim? Sonra, çokgenin iç açılarının toplamını bulabilmek için, üçgenlerin sayısını 180 derece ile çarpacağız. Güzel, evet şimdi, üçgenlerin sayısını kenarların bir fonksiyonu olarak bulalım. Bir kez daha söylüyorum, dört kenar, iki üçgen yapıyor. Burada iki, burada da iki kenarımız var. Evet, peki çokgenin geri kalanına ne oldu? Yedim. Şaka. Bu bölüme kocaman bir parça siyah kağıt kapattığımı düşünebilirsiniz. Evet, orada başka kenarlar da olabilir ama şu anda onları düşünmeyeceğiz. Bu iki kenara şu şekilde bir üçgen çizebilirim. Buradakine de şöyle bir üçgen çizelim. Yani dört kenara iki üçgen. Bunlardan başka kaç tane daha kenar olursa olsun, evet biraz, biraz saçmalayalım. Olmadı, biraz daha düzgün bir şey çizelim, durun bir saniye. Görünüyor ki, eklenen her bir kenardan yeni bir üçgen çıkartabilirim. Buradan bir, buradan bir, buradan bir tane daha ve bu köşeden de bir tane daha üçgen çıkartıyoruz. Örneğin, evet çizdiğim bu şekil oldukça düzensiz, değil mi? Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Değil mi? Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bu bir ongen. Evet, bu ongende dört kenardan iki üçgen. Ve diğer altı kenardan da toplamda, evet, doğru sayıyorum, atladığım şey yok değil mi? Bir saniye, evet. Tamam, şuraya bir çizgi daha çizmem gerekiyor. Evet, çünkü bunlar farklı köşeler. Evet, buradan bir üçgen daha çıkartabilirim. Evet, işte bu kadar. Dört kenardan çıkan bu üçgenlerimiz var ve diğer altı kenardan da her biri için bir üçgen. Artı 6. Evet, toplamda ne oldu? 8 tane üçgenimiz var. Yani genel olarak şöyle düşünebiliriz. Bunu yazalım. Üçgenlerimizin sayısı eşittir 2 kalan kenarlar ki her birinden bir üçgen çıkacak, kalan kenarlarda s eksi 4 olmalı. Üçgenlerin sayısı 2 artı s eksi 4 olmalı değil mi? Bu da s eksi 2 demektir. Yani s kenarlı bir çokgenim varsa ondan üst üste binmeyen ve çokgeni tamamen kaplayan s eksi 2 tane üçgen çıkartabilirmişim. Bu da gösteriyor ki, s kenarlı bir çokgenden s eksi 2 üçgen çıkıyorsa, iç açılar toplamı s eksi 2 çarpı 180 derece olacaktır. Evet, bu da süper bir sonuç. Yani, eğer birisi sana 102 kenarlı bir çokgene olduğunu söylerse, o insandan kaç, evet. Hayır, kaçmanıza hiç gerek yok. Yani, s 102'ye eşitse, siz de hemen tamam, iç açılar toplamı 102 eksi 2, 100, 100 çarpı 180 derece, bu da eşittir. 180 sonuna 2 sıfır daha eklersek, 102 kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı 18000 derece olacaktır. İşte bu kadar.